Güzel. Güzel. Bir save... Ah! Off! Save noktası var ama o save noktasına inemeyeceğiz galiba. Oooo! Oh, Oooo! Oh. Oooo! Oh, yo yo yo yo yo yo! Seni pislik. Ya seninle mi uğraşacağım ben? Böyle aptal aptal hatalar yaptığımız zaman siz korkuyorsunuz. Değil mi? Bunları bilerek yapmıyorum tabii ki. Yani, tamamen beceriksizliğimden kaynaklanıyor ama korkuyorsunuz zaman. Yani şey oluyor yani bir. Yani şimdi böyle bir şey oldu ki falan. Evet beklememiz gerekiyordu. Doğru. Afedersiniz. Beklememiz gerekiyordu. Beklemeyi unuttuk. Geçem. Bakalım nereden başlatacak. Çok merak ediyorum nereden başlayacak. Şimdi baştan başlatacak oyunu. Ben de orada şey yapacağım. Durduracağım. Ve net bir şekilde ne yapmam gerektiğini söyleyeceksiniz. Böyle şeyler oluyor bu oyunda. O, o neydi? Geldi bizi yakaladı bizi yakalayamadı işte. Abi sen ciddi misin ya? Sen ciddi misin ya? Ses geldi ama jumpscare, jumpscare arkada oldu. Eee... Ay adam şeyin üzerine atladı. Fred'in üzerine atladı. Burulan burası şey mi? Aa karaoke bebekhan'a geldik biz. Abi de sana geldik. Güzel bir güvenlik rölesi yapardın. Bire göre sarın bir ödüle ihtiyacın var. <gülüyor> Böyle şeylerde olabiliyor işte. Hayat ilginç. Fred'in içindeyken eee Ay insan geliyor ve şey yapamıyor. Aha abicim aynı şeyleri ama ya çok o kadar kötü yeri koymuşsunuz ki yani gerçekten. Gerçekten görsel, beynimin görsel kısımlarını geliştirmiş olacağım ya bununla birlikte. Birader gel gel. Oğlum buradayım lan. Oğlum buradayım oğlum. Error ha? Öyle mi? Küçük bir hata mı oldu diyorsun ha? Küçük bir hata olmuş arkadaşlar. Oyun da küçük bir hata yaşamışız. Minik bir hata yaşamışız yani. İnanılmaz. İnanılmaz ya. Ya inanılmaz. şu tekrarlamaya çalışmamız inanılmaz. Yok mu birader bir, bir save bir şey yok mu ya? Şu bölümü geçemiyor muyuz? Benim kaderim bu mu? Bunu beklemiyordunuz galiba. Ben de bir tıklarken aldım galiba yanlış ama parmağımı yetişemedim yani şey olmadı. Sağdaki evet, <gülüyor> Sizde şey yaptınız <gülüyor> mı? Hayır diye haykırmıştı böyle. Hayır abi yanlış? Yanlış yolu yapıyorsun. Ay. Ben de inanamıyorum gerçekten. Oo, oo, oo yo, oo oh, yo git buradan! hangisi lan? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Deliriyor. gülüyor> Kafa yedim şurada ben şu an <gülüyor> şu an sadece <gülüyor> bir son yapsam yeter Şu <gülüyor> şu yerden, şu mekandan bir defolup gitmek istiyorum. Şu çocuğu, şu mekandan bir çıkarmak istiyorum sadece. Başka diğer yerine bütün diğer sonları yaparız. <gülüyor> <Psikolojisi> <gülüyor> Hay hay hay bir <gülüyor> sal satar sal olmayacağını sal bileceğim o mu? Şaşma sapma mı hırs yaptım şu an? Oh, <gülüyor> bütün ciddiyetinden, bütün her şeyini aradım şu an gerçekten. Bütün mantık falan ortak duyular mantıklar şeyler hasta yok falan şu an hiçbir şey yok ha. Şey, onu baştan şey yapmayacağım da böyle gülmek insanın beyninin hata verdiği bir işlem. Yani insan gülüyorsanız, bir şey gülüyorsanız beyniniz hata veriyordur. Bunu şey yapın, bakın delirdiğimizde gülüyoruz. Bir şey komik bulduğumuzda gülüyoruz ama komik olan bir şey mizahi unsurları içeriyor. Mizahi unsurlar da genelde çelişkili ifadeler içeriyor, ironi içeriyor. Çok sinirlendiğimizde de gülüyoruz. Bazen kafayı yiyip de gülüyoruz. O yüzden yani güldüğümüz zaman beyin bir noktada hata veriyor demektir. Onu bir neden böyle bir şey açıkladım ben de bilmiyorum. <gülüyor> Kafayı yiyorum ya. Gerçek benim şu an hata vermiyor. benim şu an gittiği yok. yani hatalar e serisi, dizisi yani orada şey yapan bir şey ne yok. Başlayalım. Olacak, olacak dur bakalım olacak. Bir şey, bir şey yapacak, bir şey yapacağız. Sarı, sarı kırmızı, mavi, hep birlikte şey yapıyorum. abi. Ay iyice kızarmış olur. Tahmin edebiliyorum. Of. Sarı, mavi, yeşil kırmızı. Of Ay çok güzel. Bu yayın sonunda. oylama açamıyor muyuz ya? Allah aşkına oylama açalım. Oylama açabiliyor muyuz? Yayının sonunda ağlayacak mıyım, alamayacak mıyım? Onu şey yapalım ya, ya böyle sinirden e, <gülüyor> yine hata, hata yaptık. Bir anket saldım. Hah, evet anket var orada, tamam. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu yanında küfretseydim, sevimimi bu kadar bozmazdım ben. <gülüyor> İnanılmaz gerçekten. o kafayı iyice yiyoruz. Off. 20'lik kısma sesleniyorum. 20'lik, of daha bitirmemişler, bitirmemişiz. Her devam edeceğim de... Ne diyorum ben acaba? Şey mi yapacağız yani yine şeyin gözlerimi çıkaracağız? Ben kaçıyorum hocam, görüşürüz. Babay. O kadar umrumda değil ki. Yani ben gidiyorum. <gülüyor> umurumda... İyi. Evet, ee, neyse çok şey yapmayayım. boş şey yapmayım. Çok teşekkür ederim e, yayına katıldığınız için. E, Ayrıca bir takım Açıklamada linkler var, şeyler var. Oraya bakabilirsiniz. Orada e, seveceğiniz bir şeyler bulabilirsiniz. E, sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte. Huzurlu, mutlu, keyifli. E, kalmanız ve ağlamanız falan dileğiyle. Bay e, bay.